Başlamadan önce abone olmayı ve hemen yanındaki zile tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle yeni ve güncel videolardan ve bilgilerden anında haberdar olacaksınız arkadaşlar. Bu videomda size iki konu aktarıyorum. Birincisi Cerk aksiyonu, ikincisi makina kolunun sağ ve sol alt kullanımını nasıl yapabiliriz? İsterseniz hiç uzatmadan Cerk aksiyonuyla başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bundan sonraki videolarımda artık yavaş yavaş sizlere aksiyonlardan bahsedeceğim. Bugün size bahsetmek istediğim ilk aksiyon Cerk aksiyonu. En çok kullandığımız ve çek yani spinning tarzı balık avında en etkili olabilen aksiyonlardan bir tanesidir. Kısaca açıklamak gerekirse Cerk aksiyonu sahtemize, yaralı ve kaçmaya çalışan, saklanmaya çalışan ama kaçamayan balık görüntüsü verir ve bu da yırtıcılar için son derece caziptir neden çünkü kolay yem her zaman iyi yemdir ve yırtıcı balıklar kolay yemi basit yemi her zaman tercih eder Dilerseniz çok uzatmadan direkt aksiyona geçelim burada önemli olan kamış hareketleri kamerayı e, yan profilden konumladım göğüs kameramı da açacağım su gayet berrak ve bu mera için aslında büyük bir sahte tercih ettim neden Göğüs kamerasıyla su içindeki görüntüyü alırken sahtenin su içerisindeki jerk aksiyon sonucu aldığı hareketi daha net görmenizi istedim. Arkadaşlar uzatmadan direkt geçiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken ilk nokta bilek hareketlerimdir. Bileğinizi serbest bırakacaksınız ve kamışı yukarıdan aşağıya doğru vuracaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar sahtemizi suya gönderiyoruz ve göğüs kameramızdan kaydı başlatıyoruz. Evet arkadaşlar bakın yemle misina yani kamış arasındaki boşluğu aldıktan sonra bilek hareketi. Cerk aksiyonu budur arkadaşlar. Vur, boşluğa al, vur, boşluğa al. Bazen çift yapabilirsiniz, bazen de tek. Bak bilek, direkt bilekten. Şimdi sahte yaklaşınca göğüs kamerasından da su içerisinde sahtenin aldığı aksiyonu göreceksiniz. Arkadaşlar, jert aksiyonu son derece etkilidir. Özellikle suda bir yırtıcı varsa kesinlikle kayıtsız kalamaz bu aksiyona Hele ki açsa. Bakın arkadaşlar, sahte yaklaştı. Nasıl renk verdiğini şimdi göğüs kamerasından göreceksiniz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hatta arkasından da bir sürü yavru balık geliyor bir daha. Tekrar gösteriyorum. Bakın başlıyoruz. Dikkatlice izleyin. Daha sonra açıklamalı yapalım. Şimdi sahte yaklaşınca yine göğüs kamerasıyla su içindeki görüntülerini alacağım sizin için. arkadaşlar. Ee, bir önceki videolarımda havuzda boblink aksiyonunu e, göstermiştim size. Kapalı havuzda çekmiştim wobbling aksiyonunu. Ee, ona da göz atmak isterseniz şu üst köşeye info, e, infoya tıklayın. Oradan diğer videoya geçebilirsiniz. Açıklama kısmına da linkini koyuyorum arkadaşlar. Bir daha yapalım car aksiyonunu. Evet dikkatlice izleyin arkadaşlar. Boşluğu alıyoruz ve küçük, kısa, sert vuruşlarla sahteye çok kısa mesafeler aldırıyoruz arkadaşlar. Ama sahte suyun içerisinde zikzak çizerek her tarafa fosforunu yayıyor. Kendini belli ediyor. Ben buradayım ve yaralıyım. Hareketi yapıyor. Evet. Büyük kamerasını da ayarladık. Kısahtemiz yaklaşıyor. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Nasıl zikzat çiziyor ve renk veriyor. Evet, bir daha atalım. Onlarca aksiyon var arkadaşlar. Bu aksiyonlardan benim en çok kullandığım iki tanesi boblink ve jerk aksiyonu. Genellikle e, netice alabildiğim için bu aksiyonları tercih ediyorum. Bu aksiyonların genelde e, jigle pek alakası yoktur arkadaşlar. Daha çok maket balık ve silikonlarda çok daha etkili e, ve yüksek performans alabiliyorsunuz. Ancak jiglerde, e, hadi belki balık gibi yüzebilen jiglerde yani kamışla jikink olarak aksiyon verilme yüzebilen arkasında üçlü olan çarpma olan şiklerde etkili olabilir. Bakın. bilek, Direkt bilek hareketi. Kaldır aşağı. Kaldır aşağı boşlu al. Kaldır aşağı boşlu al. Kaldır aşağı boşlu al. Tabi siz göremiyorsunuz ama yaklaştıkça müthiş bir aksiyon aldığını ben görebiliyorum. Şimdi göğüs kamerasından bakın. Dikkatlice bakın. Yüzeye yakın. arkadaşlar. Hatta şuraya atayım. Şuraya yakından atayım. Şuradan bakın. Sahte karşıda. Evet. Bak. Bak. Görüyor musun? Zerfasyonu. Bak. Bir daha. Görüyor musun? nasıl hemen kendini belli ediyorum. Tabii burada sahtinizin jerk e, aksiyon alabilme yeteneği de çok önemli. Bazı sahte e, maket balıkların kutusunda yazar. jerk aksiyon diye İngilizce karakterlerle yazar. Suspending, sinking ve floating yemler. Özellikle bu aksiyon için içilmiş kaftandır. Ama bunların gaga yapısı çok önemlidir arkadaşlar. Ürünü satın alırken kesinlikle ambalajına bakın. Ya da satıcıyla irtibata geçerek e, iletişim halinde bulun ve ona göre tercih edin işinizi şanslı bırakmayın birçok yemin üzerinde aksiyonu yazıyor zaten evet bir kez daha yapalım evet, atışı gerçekleştirdik arkadaşlar ne dedik boşluğu al yemi hisset ve başla bilekten vur al boşluğu vur al boşluğu vur yukarıdan aşağıya al boşluğu vur al boşluğu vur al boşluğu vur, al boşluğu vur. Al boşluğu vur. Al boşluğu vur. Al boşluğu olur Burada boşluğu almazsan verdiğin celke hiçbir anlamı yok. Al boşluğu vur. Sadece kamışla misinanın boşluğunu alırsın. Bak bu yüzden hızlı devir sayısı yüksek makineler, spin makineler kullanıyoruz. Ver celke, al boşluğu. Ver celke, al boşluğu. Ver celke, al boşluğu. Bak yen yani yaklaşıyor bak. Bak yeme bak şimdi bak. bak. Görüyor musun Bak bak. Göremiyorsunuz ama arkasından yavru balıklar bile geliyor yani. Bir de şu tarafa atalım Bir kez daha deneyelim. Tam anlaşılır olsun. Şu profilden bak. Bak şimdi. Bak. Boşluğa al, bileği vur. Boşluğa al, bileyi vur. Boşluğa al, bileyi vur. Sahtelerinizi bu iki aksiyonla yüzdürün. Goblink ve Cerk. Tabii daha çok Cerk'i tercih edin. Jerk aksiyonu basittir ve son derecede etkilidir. Sahtelerinizi düz sarmayın arkadaşlar. Düz saracaksanız bile kesinlikle arada bir iki cel vurun. Evet bir kez daha çağ yapalım. Belki çay kapsiyonunu anladıkken belki bir yırtıcıya dengeliriz. Tam saati zaten şu an. Bu arada bu aralar ava gelemiyorum. En son e, tam performanslı olarak baraküda avına geldim kıyıya. 360 derece e, baraküda avını yaptım. 360 derece kayıt altına aldım. E, o avımı da izlemek isterseniz yine şu sol üst köşeye link koyuyorum. Oradan izleyin. Açıklama kısmına da link koyuyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yaklaştı yine göğüs kameradan aksiyonu göstereyiz size bak. biliyor musun sahte nasıl? sarhoş gibi yüzüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar cerk aksiyonunu bu şekilde yapıyoruz basit ufak tefek imna hataları olabilir onları kaydaya almayın önemli olan hareketi aksiyonu gördünüz anladınız ve artık biliyorsunuz arkadaşlar bununla ilgili detaylı bilgiye Google üzerinden erişebilirsiniz kendinizi daha da fazla geliştirebilirsiniz hiç konuyu uzatmadan geçelim e, Makinanın kolunu sağ ve sol el kullanımını nasıl gerçekleştirebiliriz? Arkadaşlar üreticiler sağ el ve sol el kullanımına uygun olarak üretmişlerdir makinalarımızı. Bunu nasıl yaparız? Gördüğünüz gibi sağ tarafta bir somun var ve tıpa göre şeklindedir. Ve sol tarafta kol. Ben sol elle kullanıyorum. Şayet sen sağ elle kullanıyorsan bunu değiştirmen çok basit. Yapman gereken tek şey sağ taraftaki tapayı sökmek gördüğün gibi ve kolu makinadan ayırarak sağ tarafa takmak ve tekrardan somun tapamızı sol tarafa takmak evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi sol elle kullandığım makinemın kolunu anında sağ tarafa alabildim. Üreticiler makinaları insanların, kişilerin sağ el ve sol el kullanım alışkanlıklarına göre dizayn ederler. Bu da böyle zekice ve pratikçe düşünülmüş üretim aşamasında makinalarımıza verilen bir özelliktir. Bakın söktüm. Sağ el kullanımı, sağ el alışkanlıkları olanlar için sağ tarafa, sol el kullanım alışkanlıkları için sol tarafa. Evet, gördüğünüz gibi hemen çıkarttım. Sol tarafa taktım. Ancak belirtmekte fayda görüyorum. Bait casting makinalarda bait casting makina satın alırken kesinlikle ürünün açıklama kısmında sol el kullanımına mı, sağ el kullanımına mı uygun olduğuna dikkat ediniz. Çünkü onlarda Kolun yönü değişmez. Makinalarımızda sağ ve sol el kullanım alışkanlıklarına göre kolumuzu sağa ya da sol tarafa takabiliyoruz. Bu konuyu da böylelikle işlemiş olalım. Bir taşta iki kuş oldu bu video. Hem celp aksiyonunu öğrendiniz hem de kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak kolun yönünü nasıl değiştirebileceğinizi öğrendiniz. Herkese rast gelsin. İyi şanslar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Eğer videom hoşuna gittiyse ve faydalandığına inanıyorsan beğen, paylaş ve yorum yazarak Doktor Akçeke destek ol. Sen yorum yazar, paylaşır ve destek olursan Doktor çek daha çok motive olur ve daha çok video yükler. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.